Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber yüzünü ekşirtti ve döndü. Kendisine ama geldi diye. Ne bilirsin belki o temizlenecek ve öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek. Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Onun temizlenmemesinden sana ne?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 Sadakallahu aleyhi